111 <Gülüyor> Tutma ananı avradını sikim orospu çocuğu Ezidir sikçi ben unuttum Allah bilmiyorum Neresi neresi Bilmiyorum çocuklara gidelim Amına koyayım <Gülüyor> E Hepimiz düştük müüz <gülüyor> tutma, tutma. Ana'nı avradını mı siktim? çocuğu? Ya sikerim böyle oyna. Beni atacaklar bak. Beni bu oyun yüzünden atacaklar bak. Yemin ederim atacaklar Vallahi kovacaklar beni ya. Bu ne ya? Sakin ol. Bak bak en dışta kim köşe, varmış? Köşe, en köşe, dışarıda? Köşe. Köşe. Oy! <gülüyor> Aa! <Ay! gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ya, sizin gülüyor> lan oğlum lan seni sikeyim de. Ya sen ne mal adamlarsın? onu. Onu öldürme onu öldürme anası. O. Kim lan, kim? <gülüyor> Kemal. Oğlum, anasını <gülüyor> <ödününün. Onu> amınak, <gülüyor> lan, ben amınak, ben bir efeye sizin ananızı <gülüyor> siz kim benim ev girdi? <gülüyor> kim benim ev girdi? Gel hangi hangi güne ayı girdi? Ayı geliyor ayı. Ayı kim var? Ne? Hadi <gülüyor> izleyelim <gülüyor> <gülüyor> Bedava <gülüyor> gol. Seni ben korum, alamaz oğlum. Birbirimizi koruyalım. <gülüyor> Eray şey Eray birbirimizi koruyalım alamaz geber, geber, geber aldım aldım seni aldım seni Beni beni beni Eray beni Eray beni Aha. Beni lan beni salak <gülüyor> Beni <gülüyor> lan <gülüyor> Beni lan oğlum <gülüyor> Aldım Seniyorsun. Onun ne avradını? Abi ya bir tab. Bu arada adamı beni yenme sebebini. Aha bir saniye. Ben tek ben attım, ben attım. Çok güzel tek attım. <gülüyor> attım teki gördün mü? Attım teki gördün mü arada? Anı ne oladı mı? <gülüyor> hiç etme, hiç etme. <gülüyor> a AHA AHA AHA ne? NEEE Hıncırdım galiba Cirdim cirdim kazandı kazandı KUTON AHA AHA AHA NAPIYOSSEEN NAPIYOSSEEN Dini zekalı KURKAN ne VURUN AHA AHA KURKAN Toto gitti. <gülüyor> ben Allah Allah, Allah. Sen, <gülüyor> ah, ah keşke dayım olsaydı MHP'den. <gülüyor> Hiçbir işe yaramıyor dayım. Mobilya satıyor. Allah! Ne oluyor oğlum? Sen masada mısın? Görünmeler, Bixi sen masada mısın? Görünümler. Abi ben düştüğümüz abeyle beraber <gülüyor> Alfonso Update gelmiş feritkarakaya.com'a Hemen bakıyoruz Nasıl bir update Evet artık site açılmıyor Böyle bir updateimiz gelmiş <gülüyor> Böyle update. hmm, Güzel Yani şu font kötü Font değişmeli Burayı iyi Kaleri Biraz gezelim. Evet, bir tık sıkıntılı şu anda. İstatistik istatistiklerim. <gülüyor> evet. İstatistik. Evet Alfonzo. TV için IC büyük. Anasını sikmişsin Alfonzo şu an. Yani gerçekten kapasiteyi amına koyayım. <gülüyor> Rezil etti ya. Düğmeyi kapat hadi. İttirme, ittirme. İttirmeyin. Arkadaşlar medeniyet. Orası orası, Çekil, çekil, çekil. Abi 9,11,15,14 Ya <gülüyor> abi ya of, Öğrenci yılana dönececeksin Hayatım boyunca dersin AAAAAAAA Ya çok küçük bir oyun mu? <gülüyor> tamam mı? Tek beyaz benizli Ben Güzel yüzlü, zarif ve gür kaşlı Bak kaşları kes İri vücutlu çok sözlü bir kadın mı? Tamam burada tutmadı <gülüyor> bir dakika Bir dakika. Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben seviyorum. Şunda aynı bende var. Onun dışında ödüller var burada. Eskiden yıllar önce kazandığımız. Pandemiden dolayı ödül törenleri, meren hepsi patladı zaten. Burada 2018. Bu 2018. Bu da iki. hepsi niye 2018. Biz 2018'de bayağı iyiymişiz abi 2018'de mi dönsek? Hepsi 2018. Burada Don var. Bir şey i̇şte, söyleyeceğim şu... daha fazla. Enes Batur'un niye bu kadar az lan ödülü? Gitti kalsın. Sığmıyor ya Sıncap. Sığmıyor ya <gülüyor> Sıncap. Biraz da şu yerde yani biraz ha. Göster ya biraz. Yok ya gerek yok şova ya. Dur bakayım. Abi boşver şovunu yap ya. baksana 3 tane gerek ödülle şov ya. yapıyo Enes abim. Yenek var mı ya Sıncap? Bak bakayım. Bak şöyle Ama gözükmüyor ki amına kudumu. Gözükmüyor hiç bişey ki Şöyle, öyle de mi gözükmüyor <gülüyor> Şöyle peki Zınk. Zınk. Şöyle yapsam Şöyle görüyorsunuz değil mi Ya oyuncak ya, ya. Ha, o Kaç o tane var bu. ya maşallah ya Şu kapatalım çok şey oluyor ya Bak bu ışık güzel o... ama ha Gördün mü? O MVP ödülü var ya Çok güzel durmuş ya ee, logoyla falan güzel Çok hoş durmuş Artık takım arkadaşlarımız sonlara doğru kalabilirse... Ama sevdat yüzünden oldu ha. Ya biz abi, biz bir de biraz de... muvaffak... Ya bak Aa, biz bu polis oyunu geldi. kazanmak için oynamıyoruz abi. Eğlenmek için, dünya barışı yani, abi, için. Ki sus, için. Sus sus sus sus! Polis geldi. Oha! Oha! Oha! <gülüyor> <gülüyor> abi <ne> olur, <gülüyor> açıyorum. <gülüyor> açıyorum. <gülüyor> Çıklayalım. Sona kadar izleyelim. Bak Konu analizası gibi savaş taklar finalde. Çok iyi oluyor onları zanak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi <gülüyor> Çete çete polis geldi. <gülüyor> Cisim geldi diyor ki. Hı, keyifli bir Fall Guys yayını oluyor galiba. Oluyor, oluyor. Oldu bak al. Al sana keyif al sana Fall Guys. Tuttuğun <gülüyor> anda ışığın önüne ışığı yaklaştır yaklaştır yaklaştır. Yaklaştır. Bekle fokusal, fokusal, fokus al. Fokus al. Fokus al ışığın önüne. Parmağını, diğer elinin parmağını uzat. Diğer elinin Senin ananı sikim sana bir şey öğretirsem kapat ya. Siktir Aa, git kapat onu, onu, ya. Onu, onu, onu, onu. Siktir git bir kapat ya sana daha ne ters ışık öğretirim ne bir şey öğretirim. Al, kamerayı eline alsana be. Lan öyle değil gerizekalı bir elini al eline. Oğlum. Abi, abi, abi. abi, abi, abi, abi, abi. ne oluyor? Hayır. <gülüyor> Öldük ki. Allah'ını sekeyim! Ya çok koydum. Hoş geldin. Başlıyor! Nooo! Nooo! Nooo! Seni ben amır yorun ya! Tutma! Ananı avradını s**im! Oroş mu çocuğum? Sus sus polis geldi. Oha ooooha! <gülüyor> <gülüyor> Abi açıyorum, açıyorum. Aç kılın! Aç kılın! Ne olur çıkmayalım sonunda. Gidim kazandı kutun! HAA! OOO! OOO! OOO! N'yapıyorsun? ne de s***** ya ben de unuttum. Allah! Bilmiyorum. Neresi neresi? Bilmiyorum. Çocuklara gidelim. Ananı s***** Eee? И переизведешь ты нас?